Kilo sına oldu gibi değil. Her verdiğimiz fiyat balık kilosuna kilo çarpı fiyat değil Evet satılan balık geri alınmaz kredi kartı geçmez. <gülüyor> Elenen fiyatlar balık kilosuna oldu gibi değil. Evet farmastik 1 kilo 21 lira kilo oldu gibi 20 lira. Evet alttakine oldu gibi 20. 2 kilo 21 lira kilo oldu gibi 20. Evet onun altı günde oldu gibi yerimi. Bunu ben alayım üçüncü. Üçüncü mi hocam? Evet bu başta iki kilo tavalar bitmiş falan. Evet altı üç kilo atmış. Altı bin oldu. Bu taraşı birimiz, Evet. Bu merzene balık tavuğu. Al gibi 25. Var mı isteyen bir kilo? Al gibi 25 lira. Evet. O bir kilo var mı? 90. Bir diye? 90 çakoz. Evet, bu baştaki iki buçuk 60 kalem var mı? 64. Evet, bu tükür 60. Xalal 60, bir iki üç dört beş altı kalem. Beş, altı kalemin hepsini aldım zaten. Her şey yemiş mi? Hepsi geldi. Yok Evet. Bir buçuk kilo var mı? Yüz lira var. Yüz bir oldu. Yüz iki oldu. Yüz üç oldu. Var mı fazla var? Yüz beş. geldi. Yüz altı oldu. Yüz altı çakoz var mı? Fazla var mı? Evet o bir kilo dervişe de var mı? Altmış. Bir oldu.